Seyrettiğiniz şeyde mantığın ne kadar öncelersiniz bilmiyorum. Benim için normalde birinci sıradadır ama bazı hikaye türlerinde saçmalamanın kaçılmaz olduğunu bildiğim için nerede mantık aramam, nerede aramamam gerektiğini de yıllar önce çözmüş olduğumdan bu dizi için okuduğum bir kritikte birinin yazdığı dizi çok eğlenceli, bazen mantıksız olsa da cümlesinin ikinci yarısı benim için önemsiz. Ve iddia ediyorum ki eğer seyrederseniz sizin de o kadar önemseyeceğinizi düşünmüyorum. Herkese merhaba kanala tekrar hoşgeldiniz. Amazon Prime'ın sessiz sedasız gidip geçer ama bence dikkati hak eden dizisi Devil's Hour için konuşmak istiyorum şimdi de. Bir önceki dizi kritiğimi Deltoro'nun Garrol'u için yapmıştım. Ve orada vardığım bazı yargıların tam tersini Devil's Hour için söyleyeceğim. O da şu, orijinal olmayan hatta klişe denebilecek fikirleri... Usta işi bir şekilde anlatınca ortaya çıkan şey ne kadar ilgi çekici olabilir diye sormuştum. Ve Del Toro'nun Gardolabı'nın bu klişe hikayeleri yani ne kadar iyi anlatmış olurlarsa olsunlar yeterince ilgi çekici yapamadıkları sonucuna varmıştım. Çıkış noktası olarak yani neredeyse aynı şeyi Deva Zaur içinde söyleyebilirim ama varacağım yer 180 derece ters olacak. Çünkü bu dizide belki de hiçbir sahnesinde orijinal yeni bir şey içermediği halde her sahnesini daha önce seyretmiş olduğunuz başka bir şeyden çıkarabileceğiniz halde Son ürün olarak Karşımızda seyri son derece keyifli ilgi çekici Sürükleyici Ve sonuç olarak Başarılı diyebileceğimiz bir dizi olduğunu düşünüyorum Yani tamam konu orijinal çıkmayınca Ve ilk birkaç bölüm sonrasında Hikayenin tamamı olmasa da en azından nereye gideceği Artık tahmin edilebilecek bir hale geldiğinde Evet biraz hayal kırıklığı gibi bir şey yaşanabilir orası doğru. Ama bu klişe konunun kendilerine sunduğu her ilginçliği sonuna kadar sömürdükleri için, seyri keyifli bir şey yarattıkları için ve hikaye boyunca ilerledikleri yolda hiçbir anı çekip gereksiz yere uzatmadıkları için kabineye getirdiği eleştiriyi buna getiremiyorum. Evet o dizinin de her bölümü çok ustaca çekilmişti ama bir saatlik süreyi doldurmak için atmosfer yaratmak, karakter işlemek, bunlar için hikayeyi lastik gibi çekip uzatıyorlardı. Ve bir yerden sonra, yani tamam artık biraz kısa kesin demek zorunda kalıyorduk. Devil's Hour'da böyle bir sorun yok. Tempo çok iyi, kurgu çok iyi, hikaye hiç yavaşlamıyor. Olması gerektiği kadar uzunlukta, içermesi gerektiği kadar gizem ve ilginçlik barındırarak hikayesini bence son derece ilginç ve başarılı bir şekilde anlatıyor. Kritiğe devam etmeden önce kanala abone olursanız çok mutlu olacağımı müsaadenizle şöyle bir hatırlatalım kaldığımız yerden devam edelim. Dizinin konusundan fazla bahsetmeyeceğim çünkü spoil etmeden anlatması zor ve tahmin ederim ki dizi seyredip gelenlerden çok yani bu dizi nasıl bir şey seyredeyim mi diye videoyu tıkladığınızı düşünüyorum o yüzden sürpriz bozmayacağım. Muğlak bir şekilde üstünden geçmem gerekirse farklı farklı hayatların neden olduğunu söylemeyeceğim şekilde birbiri içine girmeleri ve bu yüzden ne gerçek ne hayal tam ayırdına varamadığımız bir sahne düşünün. Bu kurulum içinde biraz bilim purgu, biraz polisiye, yani suç ve suçlu araştırma dedektif hikayesi, biraz da gerilimvari bir hikaye seyrediyoruz. Birkaç yerde irkilmedim desem yalan olur. Ve bu hikaye içinde tahmin edeceğiniz her klişe bol kepçe kullanılmış eee yani korkutucu çocuk köşelerde hayaletimsi varlıklar aklınıza ne gelirse ama neden bilmiyorum. Yani belki de İngilizlerin kalemleri daha güçlü olduğundandır. Belki de oyunculukları iyi olduğundandır ki burada Jessica Reign'i anmadan olmaz. Yani kapaldi bir zaten bildiğiniz Kapaldi. Yani bu sayede son derece taze, yeni bir hissiyat vererek izlettirdiğini söyleyebilirim. Bir de korkutucu çocuğun muğlak resimler çizme klişesini kullanmamışlar. Yani onun da hakkı kalmış diyelim. Onun dışında hiç beklemediğim bir şekilde yani sayısı çok az olsa da çok başarılı bir iki aksiyon bölümü vardı. Yani bir İngiliz dizisinden hiç beklemiyordum bunu. Diyaloglarda, oyunculukta, kurguda yani bunlar da kalbur üstü bir işle karşılaşacağımı biliyordum. Ama İngiliz yapımlarında... Aksiyon pek de birinci sınıf olmaz. Yani o yüzden çok güzel bir sürprizdi. Seyrederseniz sizin de takdir edeceğinizi düşünüyorum. Ama dizinin en takdir edilmesi gereken özelliği belki de diziden sonra fark edilecek bir şey. Şöyle ki bütün hikaye e, klişe diyebileceğimiz bir sonuca bağlandıktan sonra tamam o ana kadar dizide gördüğümüz pek çok şeyi, pek çok gizemi o son sayesinde çözümleyebiliyoruz. Ama sanırım bazı şeyleri kaçırıyoruz. Bunu şundan söylüyorum, dizide bir tane merak ettiğim ve cevabını kendim bulamadığım bir şey vardı ve bunu internette arattım. Yani güzel bir çözümleme yazısı buldum dizi için, isterseniz linkini açıklama bölümünde de koydum. Aradığım cevabı yazıda buldum ama onun da ötesinde hiç bilmediğim, fark etmediğim bir sürü başka gizemin, başka sorunun cevabını da yazıdan öğrendim. Yani sonra bu kritiği yazmadan önce ekside dizi için ne yazılmış diye bir gözden geçirdim. Pek çok insanın hikayede açmazlar var, saçmalıklar var dedikleri şeylerin aslında açmaz olmadıklarını, hata olmadıklarını sadece gözden kaçırılan, göremedikleri şeyler, cevaplar olduğunu fark ettim. O yüzden diziyi seyrederseniz size tavsiyem. Sonrasında siz de internetten bir çözümleme yazısı bulun, çözümleme videosu falan seyredin. Ben bu videoda yapmayacağım bunu. Bu bir inceleme videosu. Çözümleme başkalarının işi. Yani güzel de yapmışlar zaten. Yalnız bu dediğim yanlış anlaşılmasın. Dizide tabii ki saçmalıklar var. Çünkü zaten çıkış noktası olan hikaye saçmalamadan anlatılmayacak hikaye türlerinden biri. Yani daha fazla ipucu vermiyorum artık. Sadece dediğim şu ki belki saçma diyeceğiniz bazı şeyler gayet de güzel cevabı olan noktalar olabilir. Yani dizinin hakkını yemeyelim derim. Sonuç olarak orijinal bir konu olmasa da ele aldıkları hikayenin bütün fırsatlarını son derece usta bir şekilde sömüren ve en önemlisi de fazla uzatmadan, seyirciyi sıkmadan, güzel oyunculuklar ve en, daha da önemlisi bileği kuvvetli bir yazımla bize sunan, ilgiyi hak eden seyrederseniz de pişman olmayacağınız bir dizi olmuş. Fazla uzatmayan dizi için fazla uzatmayan bir inceleme yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu sefer de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Beğenlerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumları okuyorum. Twitter'ıma ya da diğer resim kanallarıma da bakabilirsiniz. Videoyu paylaşırsanız çok makbule geçer. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.